Rusya'nın Ukrayna Savaşı ile birlikte nükleer silahın gündeme gelmiş olması gerçekten çok üzücü. Tüm dünyanın gözünün içine baka baka siz bana yaptırım uygularsanız, siz beni zora sokarsanız, daha doğrusu siz beni çıkmaz sokağa sokarsanız ben de size nükleer silah kullanırım tehditi bile gerçekten çok üzücü, çok manidar. Gerçekten bunu yapabilir mi? Diyelim ki bunu yaptı. Bunu yaparsa neler olur? 3. Dünya Savaşı'nın da ötesinde bir şey olur mu? Yoksa bunu yapması bir insanlığın sonu mu? Bunu sizlerle birlikte ele alacak. Nükleer silah nükleer reaksiyon ve nükleer fisyonla birlikte kullanılmasıyla ya da çok daha kuvvetli bir fisyonla elde edilen yüksek yok etme gücüne sahiptir. Genel patlayıcılardan farklı olarak çok daha fazla zarar vermek amaçlı kullanılır. Sadece kullanılan bir silah tüm bir kenti ya da bir ülkeyi canlı cansız ne varsa tamamen yok edecek güçtedir. Bakın buraya dikkat çekiyorum. Canlı ve cansız. Yani binalar, doğa her şey. Aklınıza gelebilecek her şeyi yok etme gücüne sahip bir dip not düştüğü yerin 18 kilometre yükselen yoğunlaşma bulutu yani bir yere düşüyorsa 18 kilometre uzunluğunda bir alanı düşünün duman kaplıyor ve bu alandan hızlıca bir ülke bir hem artık ne dersiniz adını ne koyarsanız koyun orayı yok etme gücüne sahip savaş tarihinde nükleer silah ABD tarafından İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde ilk kez kullanılmış ilk Olay 6 Ağustos 1945 sabahı Little Boy, yani küçük çocuk, kod isimli uranyum tipi silahın Japonya'nın Hiroshima kentine atılmasıyla vuku bulmuştur. Üç gün sonra ise Fatman, yani Türkçe adıyla şişman adam, kod isimli plutonyum tipi silahın aynı ülkenin Nagasaki kentinde atılmıştır. Kullanılan bu silah neticesinde çoğu sivil 132 bin kişi yaşamını yitirmiştir bu olaydan sonra nükleer silah kullanımı üzerinde tartışmalar hız kazanmıştır iki temel nükleer silah türü vardır İlki hurşimeye atılan uranyum yani nereden bakarsak bakalım her iki silahında bombasındaki gibi uranyum ötesi ağır atom çekirdeklerinden bölerek enerji elde edilen fisyon bombalarıdır bu silahlardan Uranyum ve Platinyum gibi ağır elementler parçalanabilir. Yani daha doğrusu şöyle söyleyelim. Bir nükleer silah atılan iklim, kent, şehir her neresi varsa orasının bir daha kendine gelmesi yaklaşık 17 bin sene sürdüğü söyleniliyor. Ve buna bakılacak olursa şu an dünya üzerinde Amerika Bilim Adamları Federasyonu 2012 tarihi itibariyle dünyada 4.300'ü kullanılan kullanıma hazır olan ve toplamda 17.000 nükleer silah olduğunu duyurdu. Bu gerçekten korkunç, insanlığın sonunu getirebilecek kadar kuvvetli bir element. Peki Putin bunu kullanmaya cesaret edebilir mi? Ederse ne olur? Yani aslına bakarsanız Putin... Bütün gelirini neredeyse petrolden kazanan ve Avrupa'dan kazanan bir e, ülke. Daha doğrusu ülke lideri. Ama düşünmediği bir şey var. Şu an swap dediğimiz yani banka federasyonunun e, kendisini tüm dünyadan soyutlayacak. Gelir gider dağılımını tamamen değiştirecek bir hamleyi zaten Avrupa yaptı kendisine. Ambargo olarak uyguladı. Bu ambargo kalıcı olarak mı uygulandı yoksa geçici olarak mı? Bunu tabi ki ilerleyen günlerde göreceğiz. Savaşın seyri de bunu gerçekten belirlemekte oldukça etkin bir rol oynayacak. Belki de iktizarı düşecek Putin'in. Çünkü öyle bir tehditte bulundu ki insanlığın sonunu getirebilecek kadar kuvvetli bir tehditte bulundu. Bu tehditin Gerçek manada bizim okumamız gereken en önemli yüzü de şu. Biz dibinde duran yani Türkiye eğer böylesi bir saldırıda Nasıl bir rol üstlenir? Hangi misyonla saldırır? Gerçekten Türkiye'nin elinde nükleer silah var mı? Varsa bunu kullanabilir mi? NATO bunu kullanmak ister mi? NATO bunu kullanacak mı? Gibi sorular peş peşe geliyor. Aslında hepsini uzun uzun açıklamak isteriz ama bu videonun konusu birinci bölüm olsun. İkinci bölümde çok daha derin bu konuya çok daha derin ineceğiz. Tabii ki bu arada savaşın seyrini de takip edeceğiz. Güncel konularla ilgili de sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Ama şunu söyleyebilirim ki nükleer silah bir ülkeye düşerse o ülke yok olur. O ülkede canlı cansız ne varsa yok olur. Bu da dünyanın sonu anlamına gelir. Gördüğümüz kadarıyla Rusya bunu dilinde zikretse de bunu yapabilmesi çok olası değil. Velev ki böyle bir şeye kalkıştı bu zaten Korkunç bir manzara bunu görmek bile istemeyiz. Hollywood filmlerinin çok ötesinde bir şey olur. O yüzden bu bölümü böyle bitirelim. İkinci bölümde buluşmak üzere diyelim. Şimdilik hepinize saygı ve sevgi sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın efendim.